Merhaba dostlarım ben Serdar ve başka bir altı çayına daha hoş geldiniz. Çaylarınız hazırsa e, siz de hazırsanız ama daha doğrusu çaylarınız hazırsa çay bardaklarınız hazırsa başlayalım. E, ben hazırım ve gördüğünüz gibi benim çay bardağım da hazır. E, altı çayın bu bölümü Doğuş Çay sponsorlamda gerçekleşiyor. Her <gülüyor> gerçekleşmiyor. E, keşke gerçekleşse ama gerçekleşmiyor. Ee, neyse başlayalım ama başlamadan önce e, bir burada sorduğunuz, e, bu video için sorduğunuz ama cevaplamadığım bir soru varsa büyük bir önceki videolarda cevaplamışımdır. Bazı soruları baştan da cevaplıyorsam bazı konular açıklık getirmek içindir. Yani bilmiyorum şu an çok hatırlamıyorum neler sordunuz burada ama e, şöyle bir göz atınca çok da öyle bir şeyler yoktu. Ama neyse neyse başlayalım çok şey yapmayalım uzatmayalım hepinizi seviyorum. ''Kafanda başlayacağın yeni bir seri var mı? Senden önceki 145 kopyan cesetleri nereye saklanın?'' Ee, yani... 145 tane bir şeyi masanın altına sakladım. Şu an masanın altına duruyor. Ee, onların ceset olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgi veremem. Doğrulamıyorum. İnkar da etmiyorum. O yüzden... Onu o soruyu da öylece <gülüyor> geçiştireyim. Kafamda başlayacağım yeni seriler var. GTA 4 bitince Mafya'ya veya Red Dead Redemption 2'ye başlayacağız. Büyük ihtimalle Red Dead Redemption 2'ye başlayacağız. Ee, çünkü Mafya'nın şu remake'leri falan filan konusunda çok iyi feedback gelmiyor. Gördüğüm kadarıyla. Ayrıca Red Dead Redemption 2 bende hala hazırda var. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> o da çok iyi bir e, unsur yani beni ikna, bu konuda ikna eden. Bir de şey, Red Dead Redemption 2'nin e, gizemlerini de araştırmak istiyorum, easter egglerini araştırmak istiyorum. Ee, hikayesini falan bitirince ondan sonra birlikte or oraları da alalım istiyorum Onun videolarını yapmak istiyorum bu arada evet, şey görebilirsiniz böyle gölgeler onlar bunlar falan çünkü odamın dışı, e, çalışmama e, kararı aldı görev yapıyor çok fazla kullanıyormuşum onu böyle temassızlık yapıyor ee, öyle yani neyse o yüzden Red Dead Redemption 2 çok daha cazip görüyor. Yani nasıl GTA 4'ü bitirip gizemlerine geçeceksem, Red Dead Redemption 2'yi de bitirip GTA 4'ten sonra tabii ki gizemlerine geçmeyi düşünüyorum. O zamana kadar da zaten GTA 4'ün gizemlerini yapmış oluruz. Çünkü Red Dead Redemption 2'nin hikayesi böyle uzuyor da uzuyor, uzuyor da uzuyor. Uzasın sıkıntısı değil, GTA 4'ün gizemlerini araştırmak için daha fazla vaktimiz olur. Neyse öyle yani. Red Dead Redemption 2'ye başlayacağım, onun dışında başlamak istediğim başka başka seyirlerde de tabii ki var. Doom oynayacak mısın ve Death Battle serisi hakkında ne düşünüyorsun? Death Battle serisi hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Sen deyince böyle biraz baktım. Bildiğin hiçbir seriye benzer. Youtube'da isteyen atletlerimiz açıp bakabilir. Ee, Doom oynayacak mıyım? Yani bir bölüm, bir, bir video yaparım. Hoşunuza giderse devamını getirebiliriz. Ne zaman olur bilmiyorum. Ee, yani Doom böyle bir kenara attığım Okey bunu de oynamayacağım dediğim bir oyun değil. O kadarını söyleyebilirim. Fallout New California oylar mısın? Aynı şekilde Fallout New California'dan da büyük ihtimalle bir bir bölüm yaparım. Fallout New California başka bir Fallout oyunu değil, daha çok bir Fallout modu hayranlar tarafından yapıldı. Bir seri gelmez büyük ihtimalle. En azından yakın zamanda. E, öngörebileceğim bir zaman dilimde bir serisi gelmez. Serilerin en büyük hayali nedir? Acab, kendine gördüğün en büyük, eksik ve sahip olduğun en güzel özellik nedir? Ee, Kendimde gördüğüm en büyük eksik deneyimsizlik. Deneyim kazanmak istiyorum. Hızlı bir şekilde deneyim kazanmak istiyorum. Birçok şey yaparak deneyim kazanmak istiyorum. En gelişmiş özelliğim diyecek olsam, hikaye anlatımın olurdu. Hikaye yazabildiğime ama anlatabildiğime inanıyorum. Serdar'ın en büyük hayali nedir? Bir gün böyle büyük bir showcase E3 gibi olabilir veya başka bir büyük bir showcase olabilir. Kendi oyunu böyle izleyicilere, insanlara tanıtmak. Böyle yani. Tanıtmak derken de şey değil yani. Oyun açık. Böyle ayrıntılı ayrıntılı anlatmayacağım. Orada bir tanıtım hazırlamış olacağız. O tanıt, tanıtım da oyun kendini anlatacak gibi. En büyük hayalim de bu. Eskiden Slender'ı çekiyordun. Zevkli bir seriydi. Tekrar başlamayı düşünür müsün? Yani bu arada e, oturup bütün gramer hatalarınızı teker teker düzelttim. Ben de böyle hasta bir insanım. Belki eksik bu olabilir veya sayfa olduğum en güzel özellik bu olabilir. Bakış açısına göre. Ve yani şey değil. Burada size yine gramer hatasız bir şekilde göstereceğim. Fark etmiyor ekranda ne yazdı ama. Oturup teker teker düzelttim böyle orada. Herhangi bir kırmızı çizgi görmeyeyim diye. Neyse Slender. Ee, Slender'ın zor modda e, zorluğunu artırarak. Bu arada çaylarımızı içmeyi unutmayalım. Trabzon Spor'da sağ olsun bir kez daha e, fanlarını, hayranlarını şey yapmadı, e, sektirmedi yani bir kez daha yine şampiy şampiyonluk yarışında geriye düşmeyi başardı son dakikada. orada Oradan tebrik ediyorum kendi takımımı. Neyse, Stender'ı zor modda baştan oynayacağız bir ara. Canlı yayın çok daha çekici geliyor, bir canlı yayında bunu yapmak çok daha çekici geliyor bana. Ki canlı yayın açar açmaz oynayacağım da demiyorum ama canlı yayın açarsam bir ara Stender oynarız. Hangi tarz müzik dinlersin? Çok değişiyor ama göre yani genelde genelde eve doğru yürürken müzik dinliyorum eve gelirken müzik dinliyorum o müzik böyle, böyle o akışa sokuyor şey yapıyor ya hangi nasıl bir akışdaysa ona göre müzik dinliyorum açıkçası ya çok değişiyor yani oynanın filmlerin müziklerini dinliyorum country jazz falan falan da dinliyorum. dinliyorum abi şu müziği çok seviyorum şu müziği hep dinliyorum diyemem herhalde. Fallout 4'te hiç duygulandığın an oldu mu Oldu. Olmasaydı size seri yapmazdım. Oldu. Ee, söylemeyeceğim hangi anlar. Ama hep birlikte göreceğiz bakın Hep birlikte göreceğiz gerçekten. Ahbap Skyrim'e devam edecek misin? Ee, Skyrim'e e, Darth Serdar Darius ile Karanlık Lord, Darth Serdar Darius ile nerede kaldıysak oradan devam edeceğiz merak etmeyin. Ee, sadece önce bazı serileri bitirmemiz lazım. Bazı şeyleri aradan çıkarmamız lazım. Ve... Zamanın gelmesini beklememiz lazım. Öyle yani her şey, her şey zamanla. Abaplar, her şey zamanla. Hiç gerçek hayatta gizem araştırmaya gittin mi? Gittim. Gerçek hayatta gizem araştırmaya gittim. Yani hayaletli olduğu söylenen yerlere gittim ve etrafı araştırdım. Öyle saatlerce bekliyordum ama bir göz attım. Acaba burada neler var? Yani neden böyle bir söylenti oluşmuş falan plan? Ortamın havası nasıl, işte terk edilmiş yerlere veya insanların çok midi harabelere falan filan gittim. Şey değil ama yani okey, abi her ay bunu yapıyorum veya her yaz bunu yapıyorum diyebileceğim tarzda bir şey değil ama evet gittim. Yani. Hoşuma gidiyor böyle şeyler hemen. Yani. Alan Wake'e devam edecek misin yoksa onun yerine başka bir seriye başlamayı mı düşünüyorsun? Alan Wake sizlere bir videoda sunmak istediğim bir oyunda az çok sundum. Ben de bakmış oldum. Şu an herhalde bir seri yapmam Alan Wake'in. Yeterli ilgi gelseydi ikinci, üçüncü bölümünü çekerdim. İlgi devam etseydi bir şekilde bir seri olurdu ama olmadı. O yüzden e, ha bu ileride olmayacak anlamına gelmiyor. İleride kafama estiği takdirde Alan Wake'in serisini de yapar ama şu an bu bölüm seri olmayacak. Kıbrıs'ta veya Türkiye'de köyünüz var mı? Yakın veya uzak akrabalarımızın e, sürekli olarak kaldığı e, belli başlı köyler var Kıbrıs'ta da, Türkiye'de. De. Bazı kanallar oyun konseptinden challenge gibi daha fazla izlenen konseptleri geçiyorlar. Peki sen de böyle bir şey yapacak mısın? Konsept değiştirenler hakkında ne düşünüyorsun? Ee, konsept değiştirenler hakkında pek bir şey düşünmüyorum. Yani iyi veya kötü bir şey düşünmüyorum. Konseptler değişebilir. Ee, Youtube veya yayınlar, creative energy isteyen, creative effort isteyen e, platformlar. O yüzden e, bu enerjiyi e, sağlayabilmek için farklı konseptlere geçilebilir. E, Böyle bir şey yapmayacağım. Yani gidip de düzenli olarak vlog yapmam herhalde. Ee, geleceğinde böyle bir şey görmüyorum. <gülüyor> Geleceğime bakıyorum. Bakın şu an kart açtım. Aa, böyle bir şey yokmuş geleceğinde. Ama belli olmaz yine de. Ama böyle planım yok. O söyleyeyim ben. Şimdi. Şu sıralar nasılsın? Umarım keyfin yerindedir. Ee, çok teşekkür ederim değerli dostlarım. Keyfim yerinde. Eee... Biraz yorgunluk var, hafif yorgunluk var. Ses tonlamında biraz anlayıcı, anlayabileceğiniz üzere. Açıkçası YouTube'da ve da video çekimi sırasında kullanılan bazı şeyler yüzünden hafif hafif teknik problemler yaşıyorum Ki teknik problemlerle yaşamak yaşamayı hiç sevmeyen bir insanım. Ee, ama bir şekilde hallediyoruz. Bir şekilde hallettim onları ve öyle. Şu an iyiymişim. Yani. Şu an keyfim yerinde. Ama seni en çok hayal kırıklığına uğratan oyun nedir veya oyun karakteri? Oyun karakteri değilde, hakikaten Fallout 76 yani bayağı hayal kırıklığına uğramıştı. Çünkü yani Fallout 76'nın ilk durulduğu zaman e, Yayınladıkları trailer'ı baştan izlediğim zaman Yine o ana geri dönüp o, o hisleri baştan hissedebiliyorum. Yani o kadar e, güçlü bir hissi bu. Çünkü yani Fallout 4 çıktı ve üstünden böyle 3-4 yıl geçti. Ve düşünün yani 2018'lerin 3 yıl geçmiş üzerinden e, Ve şey vardı kanında, okey. Bundan sonra iki farklı daha oyun yapacaklar diye ya açıklamışlardı. Elder Scrolls 6'dan önce yani 3 oyunluk zaman farkı var arada. Onun üzerine Fallout 5'i baştan geliştirecekler ve herhangi bir spin-off'u öyle göreceğiz. Yani benim kafamda şeydi, okey herhalde bir 16 yıl başka bir Fallout görmeyeceğiz kafamdaki. Sonra bu abi bir 76 yapıyoruz deyince ben biraz heyecanlandım. Online Fallout konsepti de baya hoşuma gitmişti çünkü hani sürekli yenilecekler şey yapacakları falan filan e sonra oyun çıktı, oyun tamamlanmamış çıktı, buglar onlar bunlar, tasarım hatalar derken büyük bir hayal kırıklığı yani bayağı ihanetse uğramış hissettik, hissettik Fallout hayranları hep beraber ama açıkçası şu an oyunun durduğu yer gayet iyi. Ee, işte Wastelanders güzel bir eklenti paketiydi. Eklenti paketinden çok Wastelanders güzel bir app değildi. Ee, eklenti paketi değil sanırım. Seasons şeyi geldi, güncellemesi geldi şimdi. Oyuna daha uzun vadeli amaçlar kattılar. Ee, hikayeden bağımsız olarak. Bu da güzel bir şey. Ee, neyse oyun şu an e, doğru yönde ilerliyor. Adım adım yavaş yavaş olması gereken yere geliyor her bir güncellemeyle çünkü şey diyoruz ya abi keşke böyle çıkarsaydınız en baştan yani diye ee, ama her bir güncellemeyle böyle dediğimiz için daha de şey anlıyorsunuz yani okay. oyunun olması gereken bir yer var daha orada değil her bir güncellemeyle oraya yaklaşıyor yaklaştık güzel en azından doğru yere doğru geliyor o yüzden keyfim bir yerinde okum düzenli olarak da oynuyorum bu arada hangi bölümde okuyorsun bilgisayar mühendisliği ama yani hiç aram yok desem bir yerdir Abi ilk 3 Resident Evil oyunları hakkında ne düşünüyorsun? İşler, remasterler, remakeler falan filan. Yani çok öyle bağlı olduğum oyunlar değiller çok. Yani o zamanlar kaç yaşındaydım ki diye oturup düşündüğüm oyunlar. O yüzden çok bağlanamadım. Ben yeniden girdim seriye. Herkes gibi az çok. Ee, şimdi 8 çıkacak. İyi gibi. Yani 2-3'ün remakeleri falan filan var. Onlara bakar mı bilmiyorum. Belki 2 çünkü 3 biraz daha aksiyon gibi. Ama öyle çok da fazla bir düşüncem yok. O yüzden çok öyle üzerine durduğum bir konu değil. Serdar hayatta başarılı olmak için ne önerirsin? Başarılı olmak için... ...düzen, disiplin ve kararlılık. Bu kadar. Düzen, disiplin ve kararlı olduktan sonra herhangi bir konuda başarılı olursunuz. Lakin, hayatta başarılı olmak için ne önerirsin diye sormuşsun. O yüzden dönüp şey konusunda sürekli bir çeketmen lazım. Yani zoraki bir çek olmasına gerek yok. Bunun yapay bir kontrol olmasına gerek yok ama acaba doğru yolda mı ilerliyorum? Acaba yapmak istediğim şeyi mi yapıyorum şu an diye? Böyle ara sıra şüpheye düştüğün zaman bir oturup onu bir sindirmek lazım, şey yapmak lazım. Çünkü istemediğin bir yönde ilerliyorsun abi. Hiçbir zaman geri dönmek için geç değildir. Yani doğru yönde ilerlemek için hiçbir zaman geç değildir. Ama İstemediğin bir yönde ilerlemeye devam etmek istiyorsan bir şekilde. Dediğim gibi düzen, disiplin, kararlılık. Bunlar yeter az çok. Sen nasıl bir kralsın? Ben işte öyle bir kralım. En sevdiğin film ve dizi? En sevdiğim film İlk Kötü ve Çirkin. Hiç şüphesiz bir şekilde İlk Kötü ve Çirkin. Sergio Leone harika bir yönetmen. Aktörler harika aktörler. Senaryo harika, yapım harika. Gerçekten harika bir film izlemenizi tavsiye ederim. Ee, en sevdiğim dizi X-Files ee, Hiç şüphesiz bir şekilde Aynı zamanda izlediğim ilk dizi de X-Files Onu ta şeyde izliyordum ee, FX'de izliyordum Diriturk'te Orada ya Fox aslında Aslında Türk dizileri yayınlıyorsa FX'de oradan Amerikan dizilerini, dizilerini Giyip getirip yayınlıyordu aynı filmin İşte şey Farklı bir kolu X-Files yayınlanıyordu orada ve Böyle her gün 1.30'da yayınlanıyordu. Bizim de okul 1'de bitiyordu. Yarım saatte eve dönmüş oluyordum. Yemeği alıyordum böyle salonda. televizyonun karşısında x fazla izliyordum. Sonra 6.30'a çektiler. Sabah 6.30'a çektiler. Ee, yok 6'a mı çektiler öyle bir şey? Yayın saatine sabah 6'da uyanıp izlemeye başladım. Neyse oradan x fazla e sardım. Öyle yani. Kısacası en sevdiğim film iyi kötü ve çirkin. Bayağı hiç şüphesiz bir şekilde. En sevdiğim Böyle diyorum da belki önceki videolarda farklı bir şey söylemiş olabilirim yani şu an çok hatırlamıyorum. Matrix demiş de olabilirim yani. Bu soru sorulduğu zaman aklıma gelen filmlerden birisi olur veya bu Pulp Fiction dememişimdir. Neyse en sevdiğimizi ise X-Files. Bir gamer olarak en fazla ne kadar uykusuz kaldın? Ben öyle şey değilim ya öyle çok oyun oynayacağım diye abi şu kadar saat uykusuz kalayım falan kafasında biri değilim ya. Yani... Uyum, uykum geldiğinde ve uyumak istersem ki uyumayı aslında o kadar çok sevmiyorum ama Yani uykum gelince ben biraz affedersiniz kıçımın rahatına bakarım yani Uyumak istiyorsam kafamı bir yere koyar uyurum <gülüyor> O konuda pek sorun yaşamıyorum um, Ama ne kadar uykusuz kaldığım kısmında bir 52 saat Hatırlıyorum 52 saat uykusuz kaldığımı Hiçbir zaman 3 gün boyunca uykusuz kalmamışımdır ya 3 gün boyunca uykusuz kalmamışımdır herhalde Abi en sevmediğin insan tipleri neler? Bir de en sevdiğin yemek. İlginç bir kombinasyon soru olarak. En sevmediğim insan tipleri e, diğer insanlara zarar verenler, onları kıranlar, üzenler. Düşünerek veya düşünmeden ama yani bunu sürekli yani. yani Bir nokta ödünüp bak yani. Hareketlerini bir şey yap. Kontrol et. Yani nefret ederim desem çok yiridir ya böyle insanlardan. O yüzden bir ormanla bir ağaç düşerse Ha dur en sevdiğim yemek. Yemekleri seviyorum ya en genel olarak. Öyle seviyorum ya yani. Çok şey değilim. Bamya'yı pek sevmiyorum. Ee, kırmızı et falan çok sevmiyorum. Köfte olarak değil de böyle parça parça kırmızı et falan çok sevmiyorum öyle. Bir ormanda bir ağaç düşerse ve o ağacın düştüğünü kimse duymadıysa o ağaç düşerken ses çıkarmış mıdır? Bir video içerik platformunda bir video içerik üreticisi. Bir video atmışsa ve o videoyu daha kimse izlememişse o video bir şey içerir mi gerçekten? Neyse böyleydi bu da. Ee, alt çayının bir başka bölümü daha burada ee, bitiyor değerli hapaparım. Çaylarımızı son bir kez daha yudumlayalım. Ve Trabzonspor'un başarısızlığına lütfen ağlayalım, ağlayalım. Belki gerçekten de şampiyon olmuştur böyle bir şaşırtmıştır. İleride artık haftalar sonra bir, bir, bir, siz bu videoyu izliyorsanız. Şampiyon olduysa ne güzel ben de sevinmişimdir. Ama büyük bitman şampiyon olmadı. Çünkü bu konuda çok uzman. Şampiyonluk yarışında böyle son dakikaya kadar kalıp son dakika dakikaya bu kadar yeter deyip demek falan. Hayranlarına böyle bir hayal kırıklığına uğratmak müthiş bir yeteneği Trabzonspor'un o yüzden öyle. Evet Trabzonspor'la başladık Trabzonspor'la bitirdik. <gülüyor> altı çayını da. Ee, doğuş çayı buradan <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Aa, çaylarınız Earl Grey <gülüyor> olsun falan. Neyse ahbaplarım çok teşekkürler. Ee, yine altı çay yapacağımız zaman ben e, şey yaparım. E, Youtube'da gönderilerde yazarım. Ahbaplarım sorularınızı alayım diye. Ee, öyle yani umarım sorularınızı az çok cevaplayabilmişimdir. Meraklarınızı az çok gidirebilmişimdir. Ee, yani. Ve izlediğiniz için teşekkürler, keyif aldıysanız beğen, beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Daha fazlası için abone olabilir, destek vermek için aşağıdaki katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta keyifli, huzurlu ve sıcak çaylarınızı eksik etmeden kalmanız dileğiyle. Bay bay.